Evet, ilgili izleyiciler. Şu anda dört değerlerin hafta sonu ee, derleyip toparlayalım dedim. Ana cana yayından önce bir kısa bir canlı yayın yapmak istedim. Birkaç arkadaşımız var ee, kurumlarından ödeme alamayan. Onlar da isyan ediyorlar. Ama e, daha çok birçok kurum, bir güzel gelişmeler oldu. Ee, yani nüfus müdürlüklerinde yattı, bir yaptı, yattı, kayyakada yattı. Yani ücretler, üniversite hastalarında ikramiyeler, yani birçok kurumda ödemeler gerçekleştirildi arkadaşlar. Evet, güzel gelişmeler oldu. Belediyeler zaten geçen aylar almıştı. İşte almayan arkadaşlarımız da tabii ki seslerini duymaya çalıştılar. Dün bana ulaşamayan arkadaşlar için mini bir canlı yayınlaştım. EYT'le kardeşlerimiz çok sistemliler. EYT'le emeklilikle ilgili gelişmeleri bahsettiğimizde hala şey yapamıyorlar, idrak edemiyorlar. E, hangi kanalda olduklarını anlayamıyorlar. Burada hiçbir zaman güçlü bir duyum olmadıkça hiçbir şey haberleşmez. Her zaman güçlü bir duyumdan sonra haberleşmeler gerçekleşir. E, birçok kurumda şu an ödemeler alındı. İkramiler alındı. Tabii ki yatırmayan devlet hastanelerine şaşırdım. E, cuma günü bekliyordum devlet hastaneleri yatırmalarını. Ama Sağlık Bakanlığı kuruluşlarında şu anda ödemelerin, Künamiye ödemelerinin yapılmadığını öğrendim. Ama isterim ki bu ödemeler en yakın zamanda gerçekleşir. Bu hafta gerçekleşir arkadaşlar. İstiklisi oyunda. Şunu söylemek istiyorum. Kadir gecenizi kutluyorum. İnşallah nice nice güzel Kadir gecelerine kavuşmanızı diliyorum. Ee, ödeme almayan arkadaşlarımız özellikle e, buraya yazabilirler. En azından e, lirada daha almadı, tüm ulaşamayan arkadaşlarımıza ulaşmış oluruz. İsteriz ki herkes e, en iyi şekilde, en güzel şekilde ödemelerine kavuşsun. ikramiyelerine kavuşsun arkadaşlar. Bugün pazar. Demek ki insanlar biraz pikniğe gitti, çevreye gitti, bayram izine gitti. Gerçekten ulaşmakta şu anda güçlü çekiyoruz canlı yayınımıza şu anda arkadaşlarımı bekliyorum. Dört değeri içi kardeşlerim. Evet dört değeri kardeşlerim. EYT'li emeklilik bekleyen kardeşlerim. Neredesiniz? Dört değeri içi kardeşlerim. EYT'li emeklilik bekleyen kardeşlerim. Evet e, bugün de e, haberlere baktığımızda arkadaşlar e, Yıldırım Demire'nin ailesinin e, bir tabii ki üzüntüsünü görüyoruz. Büyük üzüntü içerisindeler. Devlet Erkan'ı şu anda cenazeye koşmuş bulunmakta. Yani e, Fenerbahçe'de transfer çalışmaların hız kazandırı görüyoruz. Aynen. Yani hız kazandığını görüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Şu anda e, dörtleri kardeşlerimizin e, hepsini bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bekliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şu arada bekliyorum arkadaşlar. Dörtleri kardeşlerim, içi kardeşlerim neredesiniz? Dört çık kardeşlerim ikra alanlar yok mu? Alamayan kurumlar var mı? En azından bir haritasını çıkarıyoruz. Çoğu yatırdı. Ee, para yatırmayan kurumlar varsa buraya yazabilirler. Dört deri kardeşlerimin e, her zaman yanındayız. Ödemesi almayan kurumlar aradığımızda tabii ki hırzlandırıyorlar. Adana belediyesi yardımcı olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda bekliyorum arkadaşlar. Aynen arkadaşlar bekliyorum. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Şu anda bekliyorum Dörtleri kardeşlerim neredesiniz Evet hoş geldiniz Emre kardeşim selam Dörtleri kardeşlerimde şu an para yatmayan var mı diye son bir merak ettim Dün canlı yayına ulaşamayan ama Ana canlı yayınım akşam 9'da arkadaşlar Ana canlı yayınım 9'da Şimdi yatırmayanlar hakkında en azından ön bilgi almak için canlı yayın açtım EYT evet, emeklilikte sıkıntı yaşayan hala ki, e, bu konuda umutsuz olan arkadaşlarımız için canlı yayınlaştım. 1999'dan önce prim yatıran birçok kişi gerçekten bu konuda sıkıntıları var. Evet arkadaşlar. Bekliyorum arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet. Evet beklediğimiz bir durum var. Bu durumda bu arkadaşlar. İnşallah. Ee, bu konuda temennimiz olumlu gelişmeler gerçekleşmesi arkadaşlar evet arkadaşlar ikramiye yatı 140 lira hangi kurumda ya, yemek ücretlerine vergi girdi de bu düzeltilecek yakın zamanda yönetmelik de, sayın Emre Bey merak etmeyin ona. ya şöyle e, toplu sözleşme işçisisiniz şu anda sayın karışık bilgiler öylesiniz 4D altında bütün bu çalışanlar ee, bir çatı olarak düşünün. 4D'ye gelen her şey sizi derde etkileyecek sayın çalışanlara. Evet. Aynen arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekliyoruz şu anda evet şu anda evet gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz Sayın Kaymaz göç idaresi ne yaptı ee, büyük şehirlerde bir ödeme sıkıntısı vardı ikramiyeleri aldınız mı Sayın Fatih Bey ödenek sıkıntısı yok dedi göç idaresini aramıştım gelen merkezi aramıştım önle ee, ödeme sıkıntımız yok demişlerdi arkadaşlar bekliyorum şu anda evet Evet 4 değil arkadaşlarımız EYT'li arkadaşlarım. EYT'li kardeşlerimizden de soru gelsin, onun cevaplayalım. 5 TL yükselmedi. Hayır, 5 TL yükselmedi. 3.2 alıyorsunuz. Emre Bey yani vergi bile giriyor. Ya yemekte vergi indirimi giriyor. Evet. Yani vergi girmek de yani. Bunu bilmenizi isterim. Evet arkadaşlar şu anda e, ne soracaksanız gerçekten bütün bilgiler burada e, isteğim sizlerin bu konuda şey olması. E, İlk yazıyorum yemek ve e, yemek ve e, birçok ödemede vergi kesintisi oluyor. Evet, evet arkadaşlar e, vergi kesintisi oluyor diye yazdım. Evet arkadaşlar. İnşallah. KYK'ya teşekkür ediyoruz. 850 lira yatırmışlar. Evet, KYK gerçekten çok teşekkürler. Arkadaşlar, bu konuda gerçekten birçok kurum bizi yanıtmadı. 8 Haziran'da yatacak dedik. Yani 8 Haziran'da yatacak dedik. Ve gerçekten de yatırdılar paraları. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz yanıtmadılar. 8 Haziran dediğimizde herkeste de bir panik havası vardı. Nereden duydu bu tarihi diye. Biz tabi kaynakı veremezdik. Kaynak bilgimizi veremezdik ama biz gereken geçmiş bir tarihi vermiş olduk. Ve 8 Haziran'da arkadaşlar, 8 Haziran'da yani paralarımızı aldınız. Yani ben 8 Haziran'da 12 haziran demem nedeni, de devlet hastanede mesela gecikme oldu. Yani alacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda gerçekten e, güzel gelişmeler bekliyoruz. İkramiye bile vergi kesilmiş. Evet, ikramiye de de vergi kesildi arkadaşlar. Aynen. Bu, bu bilgi doğru arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bu bilgi de doğru. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben kısa bir yayın yaptım. Ee, yayından çıkacağım. Gerçek ana yayınım. Gerçek ana yayınım arkadaşlar. şeyde. Akşam 9'da bilginiz olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize e, daha güzel bir çalışma geleceğini diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak. Bu yüzden iyi temennilerle bildirerek tekrar görüşmek üzere akşam saat 9'da. Akşam saat 9'da ana canlı yayın başlayacak. Ana haber gibi düşünebilirsiniz. Tüm konuları masaya yatıracağız. Tamam mı arkadaşlar? Fatih Bey, akşam ana yayınım 9'da. Akşam 21.00'da. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar hepinize selam ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Umutla kalın. Görüşmek üzere.